Nasılsınız hocam? Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam o kadar yayın yaptım. Siz de yaptım. Yayın kadar hiçbir yayından böyle geri dönüş aldım. Yok, yok ya. Yok yok. Bize evet. bak, <gülüyor> bah, vallahi bak. Yani e, şöyle hocam böyle bir eğitici gibi konuşuyorsunuz. En önemli i̇şte. güzel diyor. Yani böyle e, an, çok herkesin anlayacağı şekilde anlatıyorsunuz ya olay o. Ya sadece hocam, benim, akşamki, paylaşmaya çalışıyoruz. yani Yoksa Tabii ki kimseye ukalakalık yapmak gibi bir niyetimiz, düşüncemiz de yok tabii. ki. Hocam işte öyle yapmaya çalışmadığımız için, doğal olduğumuz için Gayet zaten Gayet doğal, her, şart, her şartlarda doğalız yani onunla Hocam insanların aradığı samimiyet de bu. Bunu anlatmaya çalışıyor yani insanlarda. Ya, Böyle ya, çıkıp ya. robot gibi maç yorumlayanları izletmek istemiyorlar. Böyle sanki odalarında biz sohbet ediyormuşuz da onlar da bizi izliyormuş havası olunca <gülüyor> insanların hoşuna gidiyor. Hocam Alay'a Kasımpaşa bitti, maçı seyrettiniz mi? Valla onu seyredemedim ben. Ee, ama şey, Kasımpaşa kazandı, Fuat Hocam kazandı. Evet, evet, Alanya'nın kan kaybı devam ediyor. Şeyi seyrediyordum ben, ee, Akhisar Adana Spor'u seyrediyordum. O yüzden o maçı asıl, seyredemedim. Asıl ben. Adanalılar şimdi basacak Adana <gülüyor> maçı. Hakan Çinem yine attı. Hakan Çinem Bey'i attı. maçtır aynı pozisyonda, aynı yere, aynı duran top, kesen değil kesti. Sakattan da mı? Hakan da orada bulundu iki maçtır. Ama çok şey olmuyor tabii ki. Yani çok da zevk vermiyor. Yani bu iki maçtan 6 puan önemliydi. 21 puanla sonuçta iki kere bitti. Yukarıda 9 puan var. Aşağıda 8 puan var. Artık bundan sonraki transferler her türlü şartlarda e, yukarı mı oynanacağını, aşağı mı oynanacağını yoksa ya bize bu durum yeter diyeceğini belirleyecek. çok öyle. Hava, havaya girmesinler, yukarıya oynuyor, savasına girmesinler. De, herkesin gönl gönlü biliyorsun, her söyleyeyim. zaman öne doğru bakar. Yani aşağı. bugün, yani ligin en kötü akısarı vardı bugün sahada. Çünkü e, yabancılar gitti, yeni yabancılar geldi evet, ama transfer evet, evet. tahtası açılmadığı için transferler çıkmadı. E, Akısar böyle yakalayabilecek en iyi konumda yakaladı da. E, tabii canım, abi, yanıltmasın. Asla yanıtmaz zaten ama sonuçta 3 puan, 3 puandır her zaman için ve 21 puan iyi de bir puandır bu kadroyla. O yüzden ben o tarafına bakıyorum işin. Yani hani bundan sonraki yapılacak oyuncu takviyeleri ve takıma katkı, sağlayacakları katkılar sizin yukarılarda mı bulunacağınızı ya da hani bu, bu seviyede mi kalacağınızı ya da aşağıda mı şey yapacağınızı, bağlantınız olacağını gösterecektir. Yani önemli olan ee, dediğim gibi her türlü şartlarda e, yapılacak transferlerle alakalı ama devre arası transferlerini biliyorsun yani herkes çok iyi oyuncular istiyor devre arasında ama hiç kimse de iyi oyuncusunu vermiyor yani. <gülüyor> Şimdi Adana Spor Ozogovic'i verir mi? Santro Kim lan o ismi ya? Diğer de geçti adı da e Tamam verir mi? Vermezsin yani. Vermez tabii canım. O yüzden yani Ozogovic... yani... Hani, o yüzden Donkor'u verir misin? Vermezsin. Goran'ı verir misin? Vermezsin. Devre arası transferleri biraz da hani bulunduğu takımlarda problem yaşayan, oyun sağlamayan oyuncu grupları öyle oluyor zaten. Yani, çok iyi etüt etmek gerekiyor. E, dediğim gibi alt liglerden alsan e, bu sefer de taraftarı alt ligten oyuncu alıyorsun oluyor. Yani, çok zordur devre arası transferi. O yüzden sezon başı 20 yapacağına 10 yap ama iyi transfer yap. E, hiç devre arasına Kendini bu kadar zorlaştırma yani. O zaman 21 puan almış zaten. İkinci arada 21 alırsa 42 yapar. 42'nin düştüğü görülmedi bu zamana kadar. Yani çok daha ya zaten kadınlar. geçen sene yanılmıyorsam playoff takımları 24'te mi? 26 ile falan bitirdiler. Yani hani çok da bir puan yoktu geçen seneki baktığın şeyler ama dediğim gibi sen amaç ligde kalmak mı? O zaman tamam. Yani, kal, kal, zaten kalırsın yani Eskişehir 9 puan var playoff'la arasında Adana'da. Adana 8 puan da aşağıda var diyorum işte. Bak diyorum ki. Şimdi Karan verecekler. Tabii ligde kalacaksan. Şimdi, zaten Eskişehir durumu ortada. Ee, e, Başkan da açıklıyor aç, açamayacağız diyor tahtayı diyor. Evet. Akisar'ın durumu ortada. Akisar açacak ama hocam. Tahtayı yani Ben biliyorum. Açacak Yabancı zarantıramana ise... çıkıyor açacaktıysa elindeki mevcut yabancıları tutsaydın o zaman yani Niye kal? bir daha öyle yabancıyı nereden bulacaksın takımı bilen, Hocam, bilen... o zaman menemenle balıkesir riskli yani evet. şimdi akisarın ben transfer açacağını söylüyorum ben açtı diyebiliyorum hatta ama böyle prosedürler var yabancılar antrenmana çıkıyor yani Delarş antrenmanda laval antrenmanda isim daha antrenmanda evet, kabul ediyorum ben de diyorum ki yani madem açacaktın mevcut olanları tutsaydın şimdi Hani e, elindeki oyuncu grubu giden yabancıların mı? kötü yabancılar değildi yani. O yüzden ikinci ara zaten bu kadar puan toplama şansı yok yani. İki tane isminde Bolu'ya gideceği söyleniyor Aksar'dan ayrılan yabancılardan. Z yalnız, Bakalım. Bir bugün gitti. Yerli Tuzlu. bir oyuncu Bandırma'ya gitti. Ta evet. Bandırma'ya gitti. Yabancısı herhalde bugün Tuzlu'ya gitti. Rotman mıydı? Yanlış okumadıysam Bakalım. Yani Rotman'dan haberim yok ama araştırırız hocam. Ee, hocam biz sene Türkiye Kupası'nı konuşmak için açtık da şu e, e, yayını yaptık da Erzurum-Fenerbahçe maçını da bir değerlendirelim. Erzurum, yeah. Anadolu takımı sonuçta. Ya yeah, tabii ki. Ee, hani Erzurum bir sene önce çıktılar, düştüler, gene çıktılar. Hani e, zor bir de bu sene dört takım düşüyor. Yani hani evet. e, bu şeyleri yöneticiler hani bu transferlerde, hoca tercihlerinde daha sağlıklı karar vermeleri gerekiyor. Yani sonradan diyorum mi devre arası transferleri gerçekten çok zor oluyor. Yani devre arasında takımı yaptığınız takviyelerden ya aklımda kalan benim bir Fenerbahçe'de Nobre var geldiği devre arası çok iyi oynamıştı. Hani çok böyle aman aman da katkıları falan bulmak zor oluyor yani. O yüzden yani düşerse yazık olur Erzurum'a. Kocaman bir şehir hani ama iyi transferler yapmak zorundalar yani. Bir de yazık olacak hocam. dörtten takım düşecek. Yani... Dört takım kolay değil yani. Hüseyin, Şimdi 2'de 2 iki... Allah yardımcısı olsun. Şimdi 2'de 2 yaptı e, Kayseri e şimdi geldi dam Petrescu e, oradaki hoca hoca <gülüyor> o, o şey iki, iki yaptı hani şimdi niye değişiyor anlatabilir mi Yardımcı hoca 6 puan aldı değil mi? Evet, yani 6 puan aldı. O yüzden hani, biraz daha biraz daha şey yapsak yerli hocalara şey yapsak ama biz de bizim de yerli hocalar olarak biraz daha bulunduğumuz takımlarda bir şeyler yapmamız gerekiyor yani kolay pes edip de gitmemek gerekiyor yani. Eski e, ekonomi güçler yok. Takımlarda haklı olarak. O yüzden biraz daha şey yapmak. Amaç biraz daha Türk futboluna yardımcı olmak gibi gerekiyor yani. Denizli Başkan'ı de bugün. Hı, söyleyin sporla hocam. Spor'la alakalı yorum yapacağız. O yüzden merak etmeyin. Samsun Kupa'da devam ediyor mu hocam ya? Benim haberim yok. Samsun elenmedi mi? Samsun elendi. Samsun Spor'la ilgili işte geçerli hocam bir... aradan çıkartın. Geçen de biliyorsun yarım kalmıştı. Çok bir şey söyleyemedik Samsun'la ilgili. Tamam. Biz Giresun'u söylüyorduk ama Giresun bak transfer yasağı varmış. Onu bilmiyorduk mesela. Ben Geçen söylemiştim galiba G hocam yok hani... söylemedi Yok söylemedi. Yani trans transfer Vallahi yapar mı ama... Giresun lider dedik ama transfer yasağı var. Hiç konuşmamıştık mesela yani. Hocam ama açılmayacak bir yasak değil onların ki. Onlar biraz hani istersek açarız modundalar. Ben başkanı dinledim. Cumartesi günü bir radyoda. Hani açılmayacak bir yasak yok diyor ama diyor hani bu kadroya da bir ihanet eder miyiz? Kafa karışıklığı Değil var yani, diyor. Muhakkak, ben karar vermedik diyor. Muhakkak olacaktır yani bu tür şeyler. Ee, Adana'ya ben de selamlar saygılar gönderiyorum. Herkese hayırlı akşamlar olsun. Hocam Denizlispor Spor Başkanı'nı dinledim bugün. O da e, transfer tahtasını Cuma günü açtık diyor. 6-7 takviye yapacağız diyor. Biz düşmeyeceğiz diyor. Hatta ilk onda bitireceğiz diyor. Denizli Spor. Ama 7 tane önce da 2 tanesi TFF, 5 tanesi FIFA'ya başladık. Mevcut kadroda <gülüyor> Onunla ilgili Recep yaz geçen bir açıklama yaptı hatırlarsan takımda bazı problemler var önce onların çözülmesi gerekiyor diye. Ya ben de diyorum ki transferi açı, açıyorsun bunun için para buluyorsun. Ya bu transferi açmadan önce elindeki oyuncu tutabilecek bir hamleler yapsana. Şimdi bildiğin Benim... oyuncu ne, ne gelecek gelen oyuncunun ne vereceğini bilmiyorsun. En kötü elindeki oyuncu eğer oynattığın ve kaliteli bir oyuncuysa. Hani bundan bir korkuyorsan gitmesinden yana bir şeyin varsa niye bunu tutmuyorsun ki? Ya danın FIFA'ya müracaat Benim aklımın almadığı konuşuyor. Başkan diyor ki Denizlispor Başkanı diyor ki 60 milyon gelir var diyor 120 milyon gider var diyor. Süper Lig'de Anadolu takımlarının ortalama tablosu budur diyor. Yani 60 milyon TL bize federasyondan geliyor. Diyor, 60 milyon da bizim diyor bulmamız lazım diyor. Her sene her sene her sene insanlar yoruldu, veremiyorlar artık diyor. Bir takımın ortalama maliyeti 10 milyon euro diyor. O da 90 milyon TL diyor. Yani bu şartlarla diyor Süper Lig kulübü gitmiyor diyor. Sevgili başkan yani bu konudaki görüntüsünün şey 60 hani... milyon az geldi bana ya. Süper Lig'de çok daha fazla Vallahi değil mi? Valla 80 milyon diye ben biliyorum. Ee, ama bunların muhtemelen eski boşları vardır. Oraya kesiliyordur. O ne oluyordur? Bu oluyordur. 60 geliyor Şunu söyleyeceğim yani. E, ama hiç kimse de bu koltuklardan vazgeçmiyor. Madem böyle bir durum varsa mecbur değilsiniz siz bu koltukta. Yani şirket değil sonuçta e, denizli takımı yani o zaman. Dernek. Dernek yani bırakırsınız görevi başkaları gelip alacaktır yani. Hani Ama hocam o... Eskişehir'de de Denizli'de de şu durumlar. Bizden daha iyi yapacak birisi varsa çıksın biz hemen bırakalım modunda. Ya sen bırak birisi alacaktır diyorum ben. Deniz için söylemiyorum bunu genelleme yapıyorum. Şimdi, Genelde de var bu tavır. Genel, genel, şey, genel var. Şirket olan takımlara bir şey demiyorum. Ben asla bunlarla ilgili evet. bir şey diyemem zaten yani. Hani şimdi sağımız bizim Adana Spor'a söyleyemem zaten yani. O yüzden hani bununla alakalı bir şey söyleme şansım yok. çünkü şirket o, git deme şansınız yok yani. O zaman ben diyorum ki hani kimse kimseyi buraya zorla tutmuyordur yani kimse de cebinden paralar harcayıp mutlu olmadığı bir yerde durur mu? Durmaması gerekir yani. Ben Hocam, eğer bizim, böyle bir söyleyeyim. gelir gider tablosu varsa o zaman o oyuncu tercihlerinde ince ileyip sık dokumak gerekiyor. Hocam Karagümrüğü, Kasımpaşa konuştuk Kasımpaşa 80 bin euroya oyuncu alıyor ya. 80 bin euro maaş ödeyecek ve oyuncu Premier League efsanesi Drinkwater. Şimdi yani. Kasım, Kasım Denizli'nin mi dışarıdan para bulma gücü daha çoktur, Kara başkanının mı? Denizli bir şehir takım hocam, hoca yani. Denizli şehri var. Arkasında. Anladın mı? O yüzden şimdi o zaman Karagümrük 60 geliyorsa 160 harcıyordur. Şimdi aldığı oyunculara bakalım, İtalya'dan Santoro aldılar, Emre Çolak aldılar. Yani o zaman öyle bakalım yani. Hocam o Karagümrüt, Kasımpaşa bu bu tarz takımlar böyle bir Hollanda, Eredeviz'e takımı gibi, İsviçre takımı gibi yönetiliyor. Yani da, o, o standartlarla yönetiliyor. Bana öyle geliyor. Yani futbolcu şunu diyor, 100 bin euro az olsun ama garanti olsuna gidiyor sanki. E tamam ama bu da sizin kulübünüzün daha önce spor camiasında yaratmış olduğu prestij ve imajla alakalı oluyor. Evet. Şimdi siz eğer kulübünüzü daha önce iyi yönetip iyi şartlarda bir şekilde oyuncuların parasını almışsanız, fifalık olmamışsanız. Sizin kulübünüzle alakalı kötü şeyler konuşulmuyorsa spor camiasında o zaman oyuncu gönül rahatlığıyla gelebiliyor. O yüzden diyorum hani o diyor 300 lirayı gideceğim alamayacağımı bari diyor, 100 lirayı alacaksam 100 lirayı tercih edeyim diyor yani. Hocam Samsun da bir değerlendirin artık alttan ben Evet şey alttan yedim, çok bahset. mesaj geliyor yani sonuçta geçen de söyledi ki Samsun Spor gene söylüyorum arkadaşlar yani ben e, Sayın Murat Sancak'la yaptığım konuşmada bu transferlerin hepsini bana söylemişti. Biz bunları bunları alacağız diye alıyor zaten. yani. Şimdi sizin devre arasında yapacağınız transferler her takım için her lig için söylüyorum. Sizin hangi tarafı oynayacağınızı belirler. Şimdi Ayı aldı. Herkes mutlu. E, Samsun Spor e, şeyden e, Gökhan Karadeniz'i aldı. Evet. İki, i̇ki tane on numarayla başladılar mesela yani transfere. Demek ki önemli oyuncular katıyorsunuz. Yani Samsung bir iki transfer daha ihtiyacı var gözüküyor mevkisel olarak. Bunları da yaparsa yine aday olacaktır. Ama benim o gün de söyledim benim bu ligde birinci tercihim İstanbul Spor olur. Bu oyun yapısıyla alakalı söylüyorum. Ondan sonra sonrakilerini saymıştım zaten yani. Şimdi e, Samsunspor iki tane oyuncusunu kiralık olarak gönderdi. Demek ki o iki tane yabancının yerine de iki tane yabancı transferi yapıyor. Ya tabii yani işte yani yakalanmışın onları bir görmek yer, lazım. Tabii ki yakalamış artık bir yer Samsunspor. Buradan sonra da bırakmak da çok mantıklı gelmeyecek yani. O manada söylüyorum zaten yani. Vallahi işte hocam Samsunspor normalde çıkması lazım. Başkanlar da çok iddialı. Bu sene o sene diyor. Çıkacağız diyor. Ya hadi inşallah. Bizde keyifli, üç dört tane. De, e, ben top topçulumlar, e, Süper Lig'de oynarken Samsung Sporla karşılaşmıştım. Yani e, keyiflidir Samsung Karadenizde Ama diyor yurt Her dışından transfer uç. yapma yapacağız demiyorlar hocam. Yurt içinde oynayan 3-4 tane oyuncu alacağız diyorlar. Yerli yabancı demiyorlar ama yurt içinden diyorlar. E, Mustafa Topal öyle söylüyor Samsung Spor'un. E, o zaman yarın oynanacak Bursa Spor Antalya Spor T Ziraat Türkiye Kupası ile başlayalım mı? Evet hocam. Samsun Spor değerlendirdik. Bursa-Antalya. Tek maç hocam. Ravanşı yok. Evet. E, Antalya her türlü şartlarda bir de Ersun Hoca ile içeride bir 6-0'luk maçtan sonra bir toparlandılar. Biliyorsun bir, bir Dağasaray beraberliği var. Ondan sonra da İYİ'ye de gidiyorlar. Hani, e, eğer Avrupa'ya gitmek istiyorsa şu andaki kalan takımlar muhakkak kupayı değerlendirmek isteyeceklerdir. Yani hani Biz de Avrupa'nın bir ucundan tutalım diyeceklerse ya favori tabii ki Antalya ama ben Bursaspor'un yaptığı mücadeleyi de her türlü her zaman destek tercih yapmışımdır da. E, tebrik de etmişizdir. O yüzden Hocam de, burada şöyle bir durum var. Antalyasporun Antalya rotasyonunun kadroyla çıkma ihtimali yüksek. Ya yani şimdi oradaki ne kadar rota rotasyona gidecekler? Rotasyonlu kadro da olsa süper lig oyuncuları sonuçta. Aslında böyle yerlerde yani böyle maçlarda daha çok e, oynamayan oyuncuların kendilerini ifade edecek olması karşı takım için biraz daha zorlaştırıyor yani. Hani sonuçta Karşı takım Süper Lig takımı. Bursaspor e, gençlerin çok ağırlıklı olduğu bir tefif birinci takımı. Hani o yüzden e, oradaki öbür tarafta oynayacak Antalyaspor'da da oynayacak oyuncu zaten o burada bulunuyorsa zaten Süper Lig e, kalitesinde olduğu için orada bulunuyordur yani. Antalya'nın yerel TFF 1'de çok rahat oynar o anlamda söylüyorsunuz. ben anladım. Tabii, tabii. Yani şimdi Antalyada oynayan, hafta sonu Trabzonspor'la grubu... oynayacak hocam. Onun için rotasyon yapar dedim yani. Çarşamba Trabzon'la oynayacaklar. Ersun ya Hoca de sever böyle, böyle maçları. Dediğim gibi yani çok da Ersun bir de Trabzon'dan biliyorsun problemle dahil <gülüyor> O yüzden Bu yani. Bu hafta Trabzon rakip olacaktı. Evet. Rakip olacaktı ama gene dediğim gibi burada Antalya favori olacaktır yani. Hocam %70 Demir... Antalya'ya %30 Bursa mı diyorsunuz? Yani böyle bir rakam verirseniz bana. Aynen evet öyle %70 e, Antalya'nın üstünlüğünde geçecek bir maçtır yani. Sivas, Adana, Demir. Adana, Demir bakalım yarın neler yapacak hocam. Çok sürpriz bir takım. Kupa da sürpriz. Hani dikte değil de. E, alttan yazan arkadaşlar muhakkak hepimize cevap vermek istiyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum ama e, dediğimiz gibi burada özellikle e, kupa maçlarını değerlendireceğiz. İlk etapta ondan sonra zamanımız kalırsa kardeşimle beraber alttan geçen sorulardan muhakkak cevap vereceğiz. Ben de yani. Ziraat Olsun isimli bir hesaba e, forma kazanmış çekilişten. İlgili adım söylerim ben Whatsapp üzerinden. Kendisi size ulaşır merak etmeyin. E, dün gece bir forma çekilişi yapıldı hocam da. Onunla ilgili tamam. muhtemelen attığı mesaj e, bizim artı 99 yazan bir diğer kutumuz var hocam. Hani böyle mesaj isteklemi olduğu Hı -hı. Yer. Oraya düşmüştür ilgili admin arkadaşlar kendisi Yok. iletişime geçer temelen de yayını izliyodur zaten Şimdi ben yine de, de WhatsApp'tan ileteceğim. Demir Grup Demir Grup Sivasspor Adana Demirspor maçı için aynı Bursa maçını diyemeyeceğim çünkü yani Adana Demirspor oyuncuları zaten çoğu hep Süper Lig oyuncuları kaliteli oyuncu grubu zaten yani. Hani bu burada evet. mesela deminki oranı veremeyebiliriz yani. Veremeyeceğiz de zaten yani. Hani burada Demirspor'un 60'a 40 olur galiba burada. Valla belki de Sivas Spor Rıza Hoca bayağı bir yorulur takım çünkü hani burada çıkartacağı kadro belki de Demir Spor'un 60'a 40'a dönebilir yani. Demir Spor'un da çıkartacağı kadro. Biliyorsun TFF birincilikte tamamen devre arası şu anda. ve e, Maç oynayacaklar. ve Tam kadro çıkacaktır Demir Spor. Muhakkak buradan da bir tur, tur atlamak isteyeceklerdir. Hani Demir Spor e, bu, bu maçta favori değilse de ama Sivas Spor da favori değil bence ya. Yani. Hocam Sivas 12 Eylül'den bu yana 25. maçına çıkacak. Yani, yani Çok kolay değil mi? 25. Ve hemen hemen de aynı oyuncu grubuyla oynuyorlar zaten. Hani dediğim evet. gibi mesela Demirspor, Spor, Adana Demirspor, Spor e, hani burada e, tur atlarsa da süt olmaz yani. Valla şöyle bir bakıyorum hocam da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 23 oyuncu forma giymiş Sivas Spor'da. 24 maçta 23 oyuncu hocam. Yani 24. farklı oyuncu oynamamış. 23 farklı isim toplam 24 maçta sıra almış Sivas Spor'da. Yani Kadrola rotasyonu darlığı anlamında söylüyorum. Ya işte en çok da Max Grandel oynamış. 24 maça çıkmış. Bu kolay olmuyor oynamış. işte. Yani bu, bu Avrupa Kupası, Türkiye Kupası, Türkiye Ligi. Yani bu tür takımların eğer kadroları şey değilse, geniş değilse zorlanacaktı dedi. dediğim gibi. hani Demir Spor şu anda dinlendi oynamadı tatil yaptılar 3 gün izin verdiler için hafta sonu. Evet, maçı da yok. 3 gün sonra toplandılar zaten onlar. Ondan sonra şimdi Demirspor grubluğu hani bir e, maç oynayacaklar ve daha dinlenmiş bir takım. O hemen, hemen... Başakşehir'e gidecek hocam hafta sonu. Ya bence ligi daha çok düşünüyor olacaktır Sivas. Yani çünkü belki de bu sene çok yordu kuponları. Hani belki de Avrupa kupasını sey önümüzdeki sezon düşünmeyebilirler yani. Bursa'da Adana Demir'de iyi kurala çekmiş hocam o zaman. Ben bundan gördüğüm kadarıyla. Yani Bursa dediğim gibi ama şey Adana Demir e, bence daha şey hani daha güzel kura çekmiş. Hani zaten biliyorsun yani bence şey, hocam bu turu Sıra yani. kadrosu belirleyecek gibi geliyor bana. Yani Sıra e, Spor'un hocanın çıkartacağı 11'e bağlı. 18-45'de maç. E, yarın e, kadroyu baktığımızda oradan hemen hemen her şeyi söyleme şansımız daha da çoğalabilir. Ama bu futbol işte. Bugün de mesela Kasımpaşa'nın Hocasının maçtan önceki konuşması, yani biz zaten eksiklerle geldik. Hani burada ne yaparız, ne ederiz derken maçı kazandı döndü mesela yani. Bu da... <gülüyor> Fuat Hocam'a, şu, şu Türkiye'de en çok tanıyanlardan birisi benim hocam Fuat Hocam'a. Yani, Fuat Hocam sever böyle işleri. Anladın mı? Hani o, o da var şimdi hani bu kadar şey yaparken ama on kişide kalmasına rağmen, e, özetlerde gör, gördüğüm için söylüyorum. E Gençler, Birliği, yani. Gençler Birliği TFF birincilikteyken böyle gümbür gidiyor gidiyordu hocam hatırlıyorsunuz değil mi? Gümbür 8 8 yapmışlardı. Ha. Sonra Eskişehir 9... geldiler. Fuat Hoca şey dedi ya işte çıkacağız maçımızı oynayacağız şöyle böyle. Hocam maçı 3-2 Eskişehir aldı. Gençler de, Birliği yenildi. Biz, biz de Adana Spor'da görevliydim ben o zaman. Biz de Ankara'da beraber kaldık. Yani i̇lk ilk beraberlikte biz de oldu 8'e 8, le 8 le yaptılar sonra biz de oynadılar. Biz de beraber ya, o, mesela ilk beraberlik Çok yani. net favoriydi yani şey. Ya, her gibi. zaman favori ama... olmuştur o, o zamanki şartlarda bize bizde de favoriydiler ama Eskişehir yani 3-2 almıştı hocam. Biz de bir puan aldık. Geldik yani zaten federasyon bize verdi zaten. beraberle bir puan direkt biliyorsun sistem veriyor zaten. Evet. Onlar vermiyor. Ye, yeni Malatya Galatasaray hocam. Galatasaray iyi bir takım. Yeni Malatyaspor biliyorsun şey Gazi Malatya bu hafta sonki maçta böyle çok bili yormadılar gibi geldi maç maçta ben kendilerini seyrettim biraz. Hani sanki biraz da şey oldu onlar için. Hani bir maç oynandı, döndük, geldik gibi oldu. Ondan sonra o yüzden çok da Kayseri de yoruldukları gibi hani üzüldüklerini düşünmüyorum açıkçası. Yorulmaktan ziyade üzüldüklerini düşünmüyorum maçın sonucunda. Ee, Galatasaray 6-0'luk Fatih Hoca biliyorsun sağ kenarına indi ama evet. e, ben e, Malatya'nın bu işe daha farklı bakacağını düşünüyorum. Galatasaray için kolay maç olmaz yani. Hocam Malatya'da Galatasaray'da 6 puanlık maçlara çıkacak hafta sonunda. Malatya Çaykur Rize'yle oynuyor. İkisinde 21 puanı var. Galatasaray'da derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Yani zirvenin maçı olacak. 35 puan 33 puan. Hani rotasyon yaparsa ikisi de yapar gibime geliyor ama Galatasaray yine favori burada. Malatya Spor'da da şöyle bir olay oldu hocam. E, Foto Maç Gazetesi Hamza Hamzoğlu'yla yollar ayırlıyor diye haber yaptı evet, ama. Evet öyle bir haber e, yaptı. Malatya yönetimi yalanladı bu haber hocam. Biz de biz de hatta şey dedik yani o zaman Antep'e e, yol gözüküyor olabilir diye. <gülüyor> Antep'te de e, Bülent Korkmaz'ın ısrarı anlıyor ama net bir şey Na, yok. Hala Normalde. bir şey yok yani. Yarınca yüzden... hoca çalıştırılmış. Evet. Bu maç bütün hocaların dört gözle seyredecekleri bir maç olur. İttifak Holding Konya Sporu, Gaziantep maçı diyorum. Konya Gaziantep çok iyi maç. Konya şimdi, içeride iyi. Şöyle bir durum var. Teknik direktör ayrılmasından sonra Sağ içine bakarsak Sümedika'nın başarılı olduğunu hepimiz zaten takdir ettik zaten. Kadro yani çok iyi. Hani siz sağ de sağ dışında, yönetim iyi yönetim. Ya sağ dışındaki hareketleri, tavırları, konuşmaları kendisinin ayrılmasına sebep oldu. Burada oyuncu grubu ister istemez kırılmıştır yani. Hani ayrılığa kırılmıştır. Biliyorsun her türlü veda hüzün içerir zaten. Yani siz birini çok iyi bir yere gönderirken de yüzünü gider üzünür, yani. İnsanın bu doğasında var. Öbür türlü de zaten giderken zaten üzülünürsünüz yani. O yüzden hani burada bir kırılganlık var bence bu maçın favorisi olur Konya Spor. Açık da yenildi yani. bu hafta sonu ya. 2-1 mağlup oldular Karagümrük'e. Bence bu çok kazanacak, çok kazanacak, kolay kazanacak. Konya da bir maçı. kupa takımıdır hocam. Yani Ee öyle öyle de gibi yani. Şimdi Antep takımı hoca da yok. Yani çok da kırıldılar açıkçası hani dedim ya. Sonuçta oyuncular hocayı seviyorlardı. Yani hocayla şeyleri iyiydi. Hocanın da sahadaki sonuçları iyiydi. Çalışmaları iyiydi. Şimdi oraya gelecek hoca için de sıkıntı. Sistem değiştirmeye çalışabilir. Sistem değiştirirse ne kadar verim alabilir. Aynı sistemle ne kadar devam ettirebilir. Sonuçta her teknik direktörün kendisini oynatmakla istedikleri bir sistemleri Oluşuyor yani. Hocam Sumudika'nın açıklamalarını siz nasıl karşıladınız? Sizin yorumunuz neydi? Yani kulübe yani, destek olacağım. Eşim bana para gönderecek falan. Ca cahilce yani. Zır cahilce. Daha hiç muhalitesi yok. Cahilin Çok ayıli. Cahil yani. Ya yani ayağına sıktı değil mi hocam Sumit'ka? İşte bu ayağına sıksa iyi beynine sıktı. Ya ayak bir ayaktan ölmez mi bu? Beyin direkt yani. Gittin. Geçmiş olsun. O dakika itibariyle otobüse bindirmezler yani. Türk Türk hoca yapsaydılar ki bunları biliyorsun düş, küme düşmüş takımın. Oyuncuların uçak iptal, uçaklarını iptal edenler oldu. Ee, geçen Menemen'de daha iki bir... hafta önce Meremen'de oldu. Meremen'de yani. oldu yani anladın Bunu bir Türk hoca yapısıyla otobüse bin, bindirmezler yani. yani. O yüzden e, tamam bak diyorum ki sağ çok farklı. E, başarılı evet saygı duyulacak bir durum ama sonra sağ dışı konuşmaları e, çok da yenilir yutulur şeyler değil yani. O yüzden de dua etsin yani otobüse bindirmişler onu yani. Hocam teşekkür ederiz diyebilirler. Ya ben sana bak bir, bir, bir takım için isim vermek istemiyorum. Hani bu işte diyor mu takımların vizyonları böyle olunca o zaman farklılaşıyor yani. Tefefe birinci takımlarından bir tanesinin teknik direktörü deplasmanda mağlup oluyor. Sonra kendi memleketine gidiyor. Teknik direktör maçtan sonra herkesin evine gittiği bir gibi o da kendi evine gidiyor. Ve mevcut yönetim yani mağlup olmuş. Arıyor hocayı diyor ki hocam seni görevden aldık. Gelmene gerek yok. Eşyalarını biz gönderelim diyor. Yani şimdi yani. böyle bir zihniyetliğin olduğu yerden Sumedilka diyor mu? Otobüse bindirmişler. Dua etsin. Yani Antep'e kadar getirmişler. Hocam Bizi... Süperlik'ten düştüğümüz sene Eski Espor'a bir yabancı futbolcu e, deplasman dönüşse otobüsten indirdiler. Biz oyuncuyla hala İşte Yani hala. o yüzden yani. E, takımların e, imajları, prestijleri, vizyonları çok önemlidir yani. Ben yani isim vermek istemiyorum isim versem mi? E, o adam iyi. yani bir şekilde iyiydi hocam. Ben hocam, bizim hocamız yani. Ben... Şimdi de bizim takım şey yani, kötü anılıyor. Evet. Hocam siz buradayken sürekli Adana Spor'a gidiyor konu. Yani alttan... yani. E, tabi biz sıkıntı şimdi sıkıntı sağ Adanaspor. Adana Spor kardeşlerimiz sağ olsun. Tabii ki şu anda da ortada çok da sağlıklı bir ortam yok Adana Spor'da. Yani çok keyifle de seyredilmiyor maçlar açıkçası. Ben onları çok evet. iyi anlayabiliyorum. Şimdi onlara da hak veriyorum ben yani çok da bir şey söylemek istemiyorum. Çok da beni konuşturmasınlar biliyorsun benim çok dilimin kemiği yok. O yüzden çok da şey yapmıyorum ama son iki maçta anlanan. Hocam falan... Adana Spor'un borcu var mı biliyor musunuz? Yok yani ben Sayın yani... Bayram Akgül özellikle çok dikkat ettiği şey odur zaten. Yani sigorta prim, vergi borçları bir de şirket olduğu için zaten. Eğer o, bu şirketinizin borcu olursa öbür şirketlerinizi de yansır. Yarın bankalardan bir şey yapmaya çalışırsanız karşınıza çıkar yani. yani. Bizdeki birinci esas e, vergi borcu olmaz, sigorta borcu olmaz Adana Spor'da yani. Hani başkanın ya gününün... Bayram Akgül ayağını yorganına göre uzattığı için mi Adana Spor bu sıkıntıları yaşıyor? Valla yor yorganına göre uzatıyor ama e, var olan yorgandan da daha kısmaya çalışıyor gibi geliyor bana. Hani bir, yorganın bir boyutu var ya. Ondan da biraz daha küçültüyor herhalde. Ama hocam Keçiören'in, ya. Menemen'in yaptıkları da ortada yani. Daha düşük bütçelerle. Ya tamam bak diyorum ki. Bak e, abi şöyle bir şey var. Bizim... Teknik anlamda o, bir sıkıntı var o zaman. Kulübün e, isminden dolayı bir sıkıntı var. Hani açıkça söyleyeceğim artık. Yani Oyuncuyu getiremiyorsunuz Adana Spor'a. Son dönemde gelen oyuncu gruplarına bakarsan. Adana Spor'a gelen. Hepsi problem yaşamış. Oynamamış. Oyuncu grubu geliyor. Eze var işte hocam. Eze meşhur. Anlatabildim mi? Hani... Ondan öncesi de var zaten yani. O yüzden e, demin bir şey söyledim. Hani bir prestij, vizyon, arma evet. anlatayım mı? Bunlar çok önemli. E şimdi siz bir takımın prestijini, armasını bunu bitirirseniz orayı oyuncu getirmekte zorlanırsınız yani. Başka takıma ya, en basit örneğini vereyim mi? En basit örneğini. Evet. Yani Demirspor'un e, oyuncusu parasını Demirspor ödediği halde başka X bir takıma gidebiliyor. ve Bizim yani, Adana Spor'u şey yapmıyor yani tercih etmiyor ve Çünkü öyle bir tesis var ki hani tesis de hiçbir şey yok ne kötü mü hocam yani Çünkü çok kötü bir tesis var yani niye tesisleşme Adanaspor paramıyor ya da hocam şunu söyleyeyim Adana'nın ileri gelenleri Adana Spor'a yardım etmiyor mu Kim mesela ilgilenenlerden Büyükşehir kim? Belediyesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, fabrika sahipleri, eğitmiyor. İlçe, i̇lçe belediye başkanları. Adana Demirspor'a mı daha çok sahip çıkıyorlar? Onu soruyorum. Ben bilmiyorum. Adana'ya çok hakim değilim. o yüzden soruyorum. Ya zaten ee, o belediye başkanlığı koltuğuna kim oturursa otursun hani bir şekilde Demirspor'a yardımcı oluyor. Yani Demirspor daha ön planda Adana'da. Yani şeyleri ileri gelenlerin gözünde adamın yayında donmaya başladı Hı. yani hocam Demirspor biraz daha ön planda tutuluyor galiba ee, böyle maddi imkanları uzanların gözünde ben e, uzanlar döneminde öneer ki hiç böyle bir şey yoktu yani bunu e, siz kendiniz belirliyorsunuz bazı şeylerle yani o yüzden söylüyorum. Yani Bilmiyorum belki çok... sevgili başkanın ikili ilişkilerinden alakalı bir durumda olabilir hocam. İşte diyor ya hani şimdi şirket olunca otomatikman insanların bakış açısı değişti ama o zamanlar döneminde de, de şirkette bu takım yani. Yani Demek ki iyi işbirlikleri kuramıyor hocam. Şirketler sponsor almaz işbirliği yapar. Yani şirket ağzında odur o. Ya işte ben diyorum ben burada hep şunu söylüyorum hani burada bununla alakalı söylüyorum genel hayata bakış açım. Ne kadar saygı gösterirseniz karşınızdaki insana o kadar saygı görürsünüz. Biz senle geçenki yayında birbirimize saygı göstermeyip bir sohbet etmesek bugün bir daha bu yayını yapmak ister miyiz? İstemeyiz. Vallahi yani. bizden çok izleyiciler istedi hocam biz yani halk ama istediği bak, için ama, buradayız. Tamam ben bir negatif elektrik almış olsam bir bahane bulup derdim ki yok yani, teşekkür müsait değilim derdim yani. Doğrudur hocam. Yani Hocam, o yüzden, Başak değil. Hı, o yüzden söylüyorum gerçekten. bunu yani hani e, şimdi e, takımların e, belli bir prestij ve arma, arma e, vizyonları vardır ve e, kalitesi vardır yani hani o yüzden bir oyuncu bir yere giderken önce e, bunlara bakar artık yani. Biz eskiden hep beş yıldızlı otellerde ya da başkanların e, süper lüks e, ofislerinde imza atıyorduk. Sonra gidip diyorduk ki, ya burada mı çalışacağız Antrenman sahası bu mu burada mı yatacağız Sonra diyorduk yani Şimdi önce e, bu tesislere gidip Bakmak gerekiyor ondan sonra yapıyor. O yüzden söylüyorum yani hani Oyuncu tercihi bir şey yaparken e, Son e, Otobandan son çıkış var Benzin istasyonu evet. son çıkış diye Köprüden önce son çıkış i̇şte Bazı oyuncular için e, Adana Spor tercihi Son çıkış oluyor yani Oynamamış e, boşta kalmış Problemli oyuncular ben kendim bire bir yaşadım. Yani 2B'de bir oyuncu var, santrofor, gol kralı olmuş. E, görüştük. Hani böyle böyle diye. Hani düşünür müsün diye. Yok. Yani benim yani şahit olduğum bir şey var. Ya arkadaşınızın çocuğu gelmez yani. Öyle bir durum oldu. Benim şahitliğim Adana var. Adana bir imaj problemi var. İmaj problemi bir. büyük var yani. Neyse ben hadi çok konuşturma. Geç tuzlarına çıkalım. Hocam ben, ee, ben kupa olmanız. maçlarını sormaya çalışıyorum. da Alttaki e, ev, e, altta e, izleyicilerimiz... Adana, Adana, Adana'dan bir sürü şey geliyor. Adana Bölü Spor'un golcü oldu. için şey, önce tesisi düzelteceğiz. Tesis belediyenindir. E, belediyeden dolayı da Sayın e, Bayram Başkanı hiçbir şey yapmıyor tesise. O yüzden e, belediye yapılsın istiyor. Belediye yapılmıyor. Hani e, neyse. Neredeyse. Hocam Zeytinburnu nerelerde? Zeytinburnu. Bak, zeytinburnu, zeytinburnu burnu şey. Kötü oldu ya Zeytinburnu. İşte ben çocukken superlikteydi hocam ben çocukken ya. Ben de 90-97 senesinde oynadım da 96-97. Ben o zaman senesi, çocuktum. 96-97 senesinde superlikte oynadılar düştüler ben ondan sonra Zeytinburnu'na gitmiştim oradan sonra adana spor'a geldim yani. Ee, şimdi alttan yazıyor bir abim var benim bayram başkanında da arkadaşı olur o yazmış dikkat diye. Biz bunu her zaman söyledik ki o yüzden sıkıntı yok. Yani biz ne doğruysa bizim için onu söylüyoruz. Kırmıyoruz. Kimseyi de kırmak da istemiyoruz. Bunları kendileri söylüyor. Türbünlere de, de oynamıyorsunuz hocam. Türbünlere oynadığım zamanında bitti futbolcuyken oynadım ben. Ama neyi oynadım? Ben oynadım sahada. Onlar bizi takdir ettiler yani. Onları takdir etmelerine karşılık biz sahada daha çok savaştık. Daha çok koştuk yani. Öyle oynadık biz türbinlere. Biz türbinlere başka türlü oynasaydık zaten hala bu noktada olmazdık yani ama da herkes emin olsun yani. Tuzla Kolbaş Başakşehir. Yani Başakşehir'in öbür kadrosu da çok kaliteli bir kadro. Yani burada da çok zorlanacağını tahmin etmiyorum. Maç Başakşehir Fatih Terimstadında bir de kendi or bak oradaymış maç bir de. <gülüyor> ya, hocam hani kura da deplasman ama kura Kura'da deplasman. Sadece scoreboard'da logo solda bir sağda oluyor hocam o kadar. <gülüyor> şey diyecektim yani hani Buradan bakıyorum ben de maçların şeylerine. Hani diyecektim belki sağa belki şey olursa belki ana adapte olmakla zorlanabilir. Ne bileyim? Vefa stadında falan oynasaydı değil e, mi? Olabilir. Kendi Tuzlan'ın sahasında bir Herhalde biliyorsun kupa maçlarında şey yok herhalde. Şey gibi hocam Ankara'nın Ankara yok gençler yok, yok. Yok şey ama tribünler kapalı ya. Sadece i̇şte. yöneticiler giriyor. Ha, yöneticiler giriyor yok şey için diyorum. Hani ortam olarak Tuzlan'ın sahası oynanabilir pozisyondayız. Dedim acaba orada mı oynayacaklar diye ama e Ama şey de işte, hocam yayıncı kuruluş da çok etki ediyor böyle konulara. Ne mu işte için. bak Başakşehir hiç zorlanmayacakları bir maç yani. <gülüyor> Çünkü ya hocam şey de onun ka kalitesi de kalitesi de iyi yani Başakşehir'in öbür kadronun kalitesi de iyi için yani geçen Mehmet Topal sonradan girdi şimdi banka oynayacaktır yani. yani şimdi orada kimi alırsan Başakşehir de moralli iki maç altı puan aldılar hocam. İşte kimi kimi oradan oraya alsan e, her türlü bir şey yapacaktır yani. Şimdi Volkan Babacan oynuyor, Mert iyileştiyse Mert oynatırlar yani düne kadar da, milli takımda Mert oynuyordu. Mert bu arada sakat mı yoksa Covid'den dolayı mı oynamıyor? Valla Volkan oynuyor ama sebebini bilmiyorum hocam. Mert işte bir ara bir Covid oldu, Avrupa kupası oynayamadı, sonra geldi Avrupa kupası oynadı Manchester maçı oynadı Türkiye'de oynayamadı falan. Ya Başakşehir burada çok ağır favori olur yani. Ama Tuzla'da sürprize açık bir takım değil mi hocam? Bence... Şimdi Başakşehir'in B kadrosu çıkar büyük ihtimal maça. Başakşehir'de B kadro yok. Oynamayan kadro var. Az oynamış oyuncu grubu var. B kadrosu yok. B kadro olmuyor mu hocam? Olmaz. Yani böyle taktik kadro... adro... hocam taktik antrenmanda bir ilk 11 oynar bir de B kadro karşılığı gelir. Ya ona hani ye... işte. Yani hani ben şimdi oyuncuları Hani yedek takım oyuncusu da demek istemiyorum yani. Ya hocam Cemali çıkan... Sertel A takımda yer alan bir B takım oyuncusu benim gözümde mesela. Bey Cemal şey benim kardeşim. Tamam, Barak Iğılmaz. Cem, Cemali bugün Süper Lig'de başka bir Anadolu takımında olsa oynar mı? Bence oynar hocam. E tamam işte bak. Anladın Kayseri'de, Malatya'da, Denizli'de bank oynar. O zaman B takım olmuyor. <gülüyor> i̇şte Başakşehir'in Başak, Başak, ağı kadrosu nasılsa yani Mesela yani. orada Ray'ın var herhalde Stoper e, milli takıma da seçildi gene u, u, Evet Ravil Hala işte. geleceğin yıldızlar arasında i̇şte hocam İşte yani belki, bak yarım oynayabilir Yani bu kardeşimiz Anlatabilirim mi? Yani ya Başakşehir Bu işleri yaparken e, boşa yapmıyor Yani o yüzden ben Başakşehir'de B kadrosu olacağını düşünüyorum Başakşehir'de kim oynarsa oynayanın yerine Alternatif kadro oynar o zaman tamam Az oynayan kaldı diyelim. Az o, bu zaman kadar az oynamış oyuncu da kardeşim. Anlaşamadık hocam. Beşiktaş Rize maçına geçelim. Tamam Başakşehir'i tur attık biz. Vallahi Beşiktaş Rize maçı biliyorsunuzdur. Rizenin zaten Her bir yemezem. bir hafta oldu mu oynanan maç? 6-0'lık maç bir hafta oldu mu? Evet Beşiktaş şey 6 mı atmıştı Rize'ye. Şey evet bitti. Şimdi bir hafta Oy. oldu mu? 6 5 gün Altı gün araydı hocam, bir hafta 6 araydı. 6 gün arayın şimdi, hani ister istemez oyuncu olarak korkarsın ya, teknik adam olarak da korkarsın yani hani tekrar böyle bir şey yaşar mıyız diye. Ee, bir tane psikolojik bir, bir, bir psikolojik bir dep, şey durum. Ee, biliyorsunuz bu haftada son dakikada kurtardılar beraberliği içeride. Rize. Orada da bir tartışma var. Denizli Hı. açıklama yaptı falan tartışıyor. Yani e, o yüzden e, hani Rize'de bu ara bir şey yok. O, Remi oynamıyor uzun zamandır. O, eksikliğini Niye de hissediyorlar. Ne oynamadığını da bilen yok. Hmm, Sakatlıklı falan Covid değil mi? Var açıklama yapmıyor. Ben... Hocam Covid oldum Rize... deyin vermiyorlar ya. Rizinin, Rizinin, hani, ekonomi anlamda çok sıkıntı. Başkan da çıkmıştı. Geçen maçtan sonra konuşmuştu hatırlarsan. E, Seyhan evet. Kartal dedi biz dedi gerekenleri yapıyoruz artık dedi. Yani burada bizim lig bir durum kalmadı dedi yani. Psikoloji o yüzden de çok parsel Parasal şey yok hani Beşiktaş'ı Beşiktaş kimse de Rize, beş yaptır. Rize. Evet kimsede Rize'ye dışarı demiyor mesela hocam öyle de bir durum var. Ya, i̇yi kadro var işte Remi falan iyi kadro. Şey Beşiktaş 5'te e, hani beşte 5'ten sonra bir Hatay'da Çok iyi oynamam sana dağmen beraber bitti maç ama Hani gene e, Bence de bazı oyuncularını dinlendirecektir zaten yani. Beşiktaş de muhtemelen... dinlendirir ama Beşiktaş yine atlar. <gülüyor> Muhtemelen Gökhan oynamayacaktır Karaci mesela. Şimdi bir daha bir böyle bir psikoloji evet. zor olur zaten. Yani. yani ben öyle fark olmaz hocam. Bir iki farklı Beşiktaş 90 dakikada bitirir gibime geliyor. Evet. Valla Alanya Alanya'da Büyükşehir Büyükşehir'de Erzurum. Erzurum. Alanya'da bu ara işler iyi gitmiyor. Artık Erzurum'da bir ışık var ama direkt, olmuyor. Teknik direktör de artık sahanın içine, dışından iç, içine doğru girmeye başladı. Rakip takımın Oyun planlarını falan konuşmaya başladı. Bu çok sağlıklı bir durum değil. Bugün de mesela Çağdaş Hoca büyük maçlarda kendisi çıkıp konuşuyor. Normal maçlarda da esas teknik direktör projesansı olan çıkıp konuşuyor. Hani bugünkü mağlubiyet Çağdaş Hoca çok aslında zora soktu bence yani. Çünkü Kasımpaşa çok eksik gelmişti zor bir maç olacak bence büyük şehir buradan tur atlayabilir yani bugünkü maçta. Hocam da. pro lisans olmadan nasıl katılıyor basın toplantısına? Nasıl katılıyor? Şey mi, rapor Ç alıyorlar değil mi? Tabii ben de onu diyorum ya yani işte şimdi bir, bir tek bir iş düşünün siz bir iş yeri sahibisiniz sizin elemanız muhtemelen mütemadiyen 15 günde bir rapor alıyor. Evet. Yani pro lisanslı o... hoca 15 günde bir rapor alıyor. Büyük maçtan büyük mesela Büyük maçtan büyük maça bir rapor alıyor. Adet yeni bulsun yani. Evet, bak geçen Fenerbahçe maçında takım elbiseyle çıktı Çağdaş Hoca. Çıkamaz yani, talimatlara aykırı hareket ediyor. Şeyde Bugün de %76 ile oynamış galiba hocam. da millet bir eskili yapmış. çoğu temsilci atlıyor yani. Şimdi yardımcı hocalar hiçbir surette teknik direktörleri raporlu dahi olsa takım elbise girip çıkamazlar. Çok özel izin alıyor olmaları lazım yani. Çünkü talimat, hocam buna, evet. talimat namı açık burada yani. Mesela demin TRT Spor'u dinliyordum ben bağlanmadan önce. Diyorlar ki orada yani ya senelardır yorum yapıyorlar şimdi. Oradakilerin hepsi rüzgün Hadi onlar bırak. Ersin Düzelt senelerin medyatı bırak. Med med diyorsunuz. Evet. yayına yönetiyor. Ondan sonra e şimdi diyor ki ya geçen diyor çağlar çıkmıştı diyor. Şimdi diyor bir hoca çıkıyor diyor. Yani hani sonra bir mesaj geldi. Mesajdan okudular yani nasıl ne olduğunu. Benim söylediğim gibi oluyor işte. Ben de biliyorum hocam. Eskişehir Spor'da Medo... pro lisansı olan iki hoca rapor aldı. Covid'den dolayı. ilan Hoca basın toplantlarına katıldı. Ya tamam. Orada bir tek Fahrettin hocanın vardı zaten pro lisanslı, Öbür hocaların yoktu. Şey, Rambo Hasan dedikleri var ya Fenerbahçe altı çalışıyordu. Hasan Özdenir. Hocanın Hasan mı Kemal pro... Özdenir. Varmış lan. Ha, bir maçta da çıktı. Hocam şey e, Alanya Kasımpaşa'da Topa sahip olma Alanya yüzde yetmiş altı. Ama maçı kazanan Kasımpaşa. Bir de on kişi kaldı diyor mu? Kasımpaşa mı, diyor musun? Bak bu mağlubiyet ee, sağdaş ölçüyle ilgili sıkıntı oluşturur yani. Çünkü Kasımpaşa çok evet. eksik gelmiş. Ee, on kişi kalmış ee, ve bu takımı ee, yenemedin sonuçta. Yani hani bir şeyler de orada bozu büyü bozuldu Alanya'da. B bir tık bir şey olması gerekiyor yani biliyorsun. Hocam o, o açıklamaların ardından bitti ya o şey var ya. 5 büyük takım topa sahibi olmadan şampiyon oluyor. Ya buraları bırak hocam sen. Sen normal takımına bak. Takımım şunu eksik yapıyor, bunu fazla yapıyor. Hani karşı takımın eksiğiyle fazlasıyla uğraşmaktan e, şey olmuyor. Artık biz bunları yemiyor seyirci olarak. Yani bunlardan biz artık bıktık senelerde... Tabloya bakıyor hocam. Bizi senelerce böyle kandırdılar zaten yani. Oooo diyorduk bak oraya çalıştı alıyor falan. Artık herkes sahanın içine bakıp sahanın içinde ne olup ne bittiğini herkes görüyor artık. Ve Hocam Çağdaş falan. Hoca 3-4 hafta sonra gönderilirse şaşırır mısınız? Buna hiç şaşırmam ben. Niye ha, ne ne nesi şaşırtacak beni? Lider takımın hocası 15 puan fark yapmış da gitmiyor ki. 3-4 haftaya da ya. kalmayabilir yani. Ben de sana öyle söyleyeyim. Alanya'nın fikstürüne bakmak lazım. Vallahi yani Türkiye burası, burada her şey olur. Devre arasını göremeyebilir. Devler arası hani kağıt üstünde olacak, şey de olmayacak da. Ee, Erzurum'la oynayacaklar, Ankara gücüyle oynayacaklar, Sivas'ta oynayacaklar. Şey hocam yani görece kolay maçlara çıkacaklar. Yani ligin alt sırasındaki takımlarla oynayacaklar. Yani o yüzden. Sivas. Hmm. Çok hocam ki... Fenerbahçe Kasımpaşa son maçımız. Vallahi Fenerbahçe bir rüzgar aldı gidiyor biliyorsun. Yani Geçen hafta yenmişlerdi 3-0 e, bu, bu Bugün de yendiler. Bizde de toparlanma var. İşte düne kadar herkesin eleştirdiği sadık oynayıp Lemos'la e, Serdar Aziz oturuyor orada. E, i̇yi de bir şey oluştu şu anda. Ortam da keyifli. Herkes mutlu. Liderle aynı puan. Yani lider avarajlı da ikinciler. E, liderle aynı puana sahipler. İyi de bir şey oldu. Dediğim gibi hani burada da Fenerbahçe gene bence bu kadroyla çıkacaktır. Bu kadroya yakın çıkacaktır. Yani çok oynatmamış oyuncularıyla değil de oynamış beraber. Çünkü daha çok bu kadronun biraz daha kendisiyle oynamaya ihtiyacı var. Biraz daha fazla. Ama çok yorgunluk olur olmaz. işte Erzurum yüksek rakım. Dönecekler. Bugün pazartesi maç perşembe. Yani o yüzden biraz daha şey yapar mı? Ama dediğim gibi hani Fenerbahçe gene maçın favorisi olacaktır. Hocam kupa maçlarını konuştuk. Bir 5-6 dakikada konuşup kapatalım. Ee, süper Lig'de bu sene takımların başında bulunan teknik direktörler değişiyor ya. 10 takım hoca değiştirdi. Bunların 4 tanesi de üçüncü hocayla çalışıyor. Yani bu konuda e görüşümüz sü Sadece olarak? Süper Lig'e bakma yani. Evet. Alt Lig'lerde bu rakam <gülüyor> daha da artıyor hocam yani. <gülüyor> alt Lig'lerde daha çok var. Yani o yüzden yani burada bir Hani bu kulüplere belli bir kıstas sınırlama getirebiliyor mu? Getiremiyor federasyon. Aslında belli bir... varmış ama. En fazla üçmüş. yani orada olup da bizde olamamasını da enteresan o zaman. Biz her şeyi oraya göre ayarlıyoruz ya. O yüzden hani bizde de olmaması enteresan. Yani o yüzden hani böyle yerler, şeylerde üçüncü hoja olmak avantaj olur aslında. Üçüncü hoca sen gittiysem o takıma tamam. Yani kafadan bazı şeyleri daha rahat yapabilirsin. Yani yoksa astım astık, kestiğim kestik değil de. Ama... Senin daha çok oyun formatıyla oynamaya çektiğin daha kolay olur. Yani beni de iki hafta sonra ya düşünsene bir takım 13 e, tane hoca değiştirmiş. Sen 4. hoca olarak gidiyorsun. Ya beni ne zaman kovacaklar diye hep tedirgin olursun yani. Geç yani o ortada bir kadro var. Yarısını A hoca, yarısını B hoca, yarısını C hoca almış oluyor. Bir şeyler oluyor. E zaten, zaten bizim be... memlekette menajerler transfer yapıyor. Falan filan bir süreç. Ya Zaten belli bir e, liste var. O listenin dışında da çok takımlar çıkmak şimdi. Antep'e kim gider işte konuşuyoruz. Göztepe'ye kim gider konuşuyoruz. Antep'in mi bana hani hiç değişik isim. 10 tane isim kendi arasında dönüyor. İyi e çıkıyor mu? değişik isim çıkıyor mu çıkmıyor mesela yani. Hani kulüplerde bir Nerede? şeyleri bir şeyleri risk edip hani yeni hocalara yönelmiyor. Sadece tecrübeli... ikinci ligde dört hoca gitmiş bugün hocam. Bak alttan bilgi geldi. İkinci ligde sadece bugün dört hoca gitmiş. Birisi Şanlıurfa'dan biliyorum. Şanlıurfa'da Alper ayrıldı. Ondan önce Kemal Hoca ile başladılar. <gülüyor> Biliyorsun Tolga... Urfa'da dördüncü hoca o, da kovuldu. geldi. Urfa'da dördüncü hoca kovulmuş hocam. Yani o yüzden e, şimdi e, alt liglerde bir sürü değişimler oluyor. Bugün bırakıyorlar... Yarın hemen başka bir kulübe gidiyor. Ya ben valla nasıl oluyor bu işler? Bana da öğretsinler. Ben niye böyle oluyor mu bilmiyorum yani açıkçası. Hoca pro lisansı, pro lisansı olan hocalar iki takım çalıştırıyor. üçüncü çalıştıramıyor. Evet. Örnek Mustafa Özel, Özel. eski spor çalıştırdı, Ankara Spor çalıştırdı, üçüncü hocayı, üçüncü pro takım çalıştırdı. Pro lisansı olan değil. Türkiye'de teknik direktörlük diploması yani teknik direktörlük, antü daha doğrusu antrenör belgesi olup bunu hepsini kat katlıyorum işte. UEFA B, UEFA A. UEFA erik, UEFA pro lisanslı. Olup takım çalıştırabilme sayın iki. Bu pro lisanslı da olsan böyle, A diplomalı olsan da böyle, B diplomalı olsan da böylesin yani. Hocam yönetici kartıyla üçüncü takım çalıştıramazlar mı? Ama bu sefer yönetici olarak girdiğin zaman iki sene ceza alıyorsun. iki sene e, hep yönetici olarak girmek zorunda kalırsın bir daha kişide. Anladım. Onda göz alamazlar diyorsun. <gülüyor> Bunu da bilmiyorduk. Öğrendik hocam. Çok yaşayın. Ee, bilmiyorduk bunu. Yaşam. Yani biz şey zannediyorduk. Pro lisansı olmayanlar başkasının <gülüyor> evet, lisansıyla 3 evet. takım 4 takım çalıştırır diye zannediyorduk. Sayenizde öğrendik. Yok işte diyor mu antrenörlük belgesi olan B'si, A'sı, şey olan herkesin 2 tane hakkı var. İşte Mustafa Özer'in. Mustafa Özer'in ekibindekiler de çalışamaz. Cem Karaca mı bizim evet, yardımcısı? Cem i̇şte, abi. O da çalışamaz mesela. Onun da bir şansı yok. Yani şey doldur. O bu, da başka seni, bir yani. bu seni bitirdiler. Hocam İlan ben, Palut neden olmadı Göztepe'de? İlan Palut neden olmadı? Aslında iyi de gidiyorlardı. Ee, Beşinci sıraya kadar çıkmışlardı hocam. Yani Göztepe camiası biraz. ya ben hep şuna bakıyorum. Hani çok benimseyemediler herhalde oyuncular onları. Onlar oyuncuları çok benimseyemedi gibi geldi bana açıkçası. Yani çok böyle oyuncuların içine giremediler. Belki oyuncuların içine çok girseler daha farklı olabilirdi. Belki çok girdiler olmadığı. Hani Sağdaki futbol olarak bir sıkıntının olmadığını gördüm ben seyrettiğim maçlarda. Ama diğer anlamda sanki çok böyle oyuncu grubuyla çok uyulamadılar gibi benim dışarıdan gördüm tabii ki. Ama de kulüp olarak zor bir yer. Ama genç teknik adamlar için de ideal bir yerdir. Oradan gidip orada bir başarı yakalarsanız ee, ama oradan sonra başka kulüplere gitmek konuştu i̇şte biliyorsun. Hocam orada ben, da Aykut Kocamanla, Kocaman'la Ünal Karaman'ın ismi geçiyor. Ben Aykut Hocam kaynaklar Aykut Hocamın Aykut bu sene çok diyor. çalışacağını düşünmüyorum. Biz bir, bir sohbetimiz hoca söylemişti zaten. Birebir görüşmüş. Ne Karaman çalışır mı? Yani Ünal Karaman'ın şartlarını Göztepe Kulübü kabul kaldıramaz yani. Hocam ama İzmir'de yaşıyormuş kendisi de. O yüzden e, böyle o, bir temas var. Or orada yaşıyorum diye yaşıyorum diye de hani istemediğim şartlarda da bir kulüp ben Ünal abi'nin çalıştıracağını zannetmiyorum. Ya ekonomik şartları ağır mı hocam? Ekonomik kastırması e göster. En ekonomik anlamda karşılayamazlar. Mesela off primi oynatmaz Ünal abi. Ünal hocam öyle söyleyeyim ya. Yani. 7.5 milyar primi oynuyor Süper litre. İçerideki maçlarda. Dışarıda da 15 hocam, galiba. Peki bir şey söyleyeceğim. Hani Mesela böyle bir böyle bir <gülüyor> o, o şeyde hani e, oluşumda ben e, çok Ünal abi şey yapacağını tamam ya Ünal abi diyoruz hani çok da severim o yüzden e, Ünal zor çok ikna ederler diyorsunuz. E, şimdi ikna, bak diyorum ki Alasını ikna edersin. Bu tür kulüplerde Niye? Çünkü bir çıkış yapması lazım, isim yapması lazım hani. Problem etmez yani. Ünal abinin paraya e, ihtiyacı olup olmamıyla da alakalı değil bu. Grubuna bir şeyleri e, hissettirebilmek adına, hükmedebilmek yük, adına yani. Oyuncuyu teşvik edebilmek adına düşünsene. Yanılmıyorsam Hatay takımı 1-0 yendi onları orada. Yani 50 bin lira prim aldı Hatay takımı. Sen yensen 7,5 lira alacaksın. 7500 lira. Hocam 500. bu prim sistemini de konuşmak istiyorum. Yani böyle her ayın birinde maaşı hesabına yatan futbolculara prim ne kadar doğru mesela? Türk futbolundaki delikte bu yüzden büyümüyor mesela? Ya büyüyor ama şimdi prim e, oyuncu bu şirketlerde de böyledir biliyorsun yani çalışmalar çalışan insan grubunda ama da böyle zaten yani. çok yüksek maaşlar alıyorlar hocam yani prim işi biraz kargaşa bir iş bence yani ama bu yeni Tam çıkmış bir şey yeni çıkmış bir şey değil bu İşte bunun bir bunu... bunu... hocam şimdi şöyle prim öde sadece yöneticiler prim ödüyor maaş ödemiyorlar oyuncu TFF'ye başvurursa telsiz kalıyor. bak oyun, oyuncu şöyle düşünüyor ben diyor prim alayım, öbür maç başlarını zaten alırım diyor. Çünkü prim yazılı bir şey değil ya. Evet. prim alayım diyor. Primi nasıl bakıyorsun? Maçı oynamışsın, kazanmışsın. Anılmıyor musun? Ondan sonra getiriyorsun maçtan sonra işte pazartesi, salısı, çarşambası, perşembesi ne zaman olursa ödüyorsun yani. Ama bir de oyuncu şunu biliyor. Ben bu maçı kazanırsam diyor, kulüptü 3 türlü para kazanacak diyor. süper de öyle evet. Süperlik öyle. E şimdi primle insanları teşvik etmek daha kolay oluyor yani. O, o anlamda söylüyorum yani ama şimdi herkes aynı kıstasta olsa aynı bir de, de derecede değer koysa da prim adına. Mesela Futbol Federasyonu derse ki herkes 10 lira oynayacak 15 lira böyle olacak dese, tamam o zaman belki tutarsın ama diyor mu? Şimdi Hatay takımı yendi 50 milyar aldı. Kişi başı. Yani şimdi kadroya girenler alsa 20 kişi iyi para hocam. Yani şimdi sen 50 bin lirayı tek başına aldığını lira. düşün. Sen tek başına aldığını düşün 50 bin lirayı. Orada Çok öbür tarafta oy, orada öbür tarafta rakibin yani Göztepe kendisi yani 7,5 lira alacak 7500 lira alacak yani primin Sirket i̇şte e, takımlarının da dezavantajları olabiliyormuş. Bak Adana Spor'da da konuştuk Göztepe'de de konuşuyoruz. E, tabii şimdi Adana Spor'da vermiyor zaten. Veriyor, şöyle veriyor bu sene de primi veriyor. Şampiyon olursan prime sayacak. Şampiyon olamazsan alacağını isteniden sayacak. Evet, bunu da oyuncu biliyor. Valla hocam, bilmiyorum. Ya Türk futbolunda borç niye artıyor? işte? çok çeşitli sebeplerden artıyor. Yani bugün borcu az önce de 60 borcu, milyon borcu, gelir diyorlar, 120 gider diyorlar. Yani yediklerine baz alıyoruz, evet. Bak girersek, o zaman e, hiç çıkamayız bu işin içinden yani. Çıkamayız. Yani, oyuncu oyuncu bir kulübe, Anadolu takımına 300 bin Euro'ya söyleniyor spalletti yani büyük takıma 1 milyon euroya söyleniyor. Yani o oraları toparlamak gerekiyor öncelikle. Yani o yüzden bence bence her kulübün şirket olması lazım. Evet, kesinlikle. Ki bir şeyleri kulüplerin ticaret yapması lazım hocam. Dahilde tutabilmek adına. Ama şirketin ben diye de hani sen ne sözü benden bu kulübü alamazlar. İstediğim gibi hareket edilen mantığıyla da çalış, yönetmemek gerekiyor yani. Hocam sizin gibi bir ismi yayın alıp size Adana Spor sormamak çok büyük ayıptır. Haberiniz olsun. Mustafa Gökoğlu öyle ben söylüyor. Ben niye görmüyorum? Size Adana Spor sormadığımız için özür dileriz hocam. Ben niye görmüyorum şeyleri? Valla demek ki takip etmediğiniz profili gizli Aynen. olabilir hocam. Profili gizli de... En alttan ikinci yorum hocam. Ali Asım hocam gibi Adana Spor efsanesini yayın alıp Adana Spor sormamak büyük ayıp diyor. Ya Hocam şimdi... 54 dakikadır yayındayız, Be... 54 dakikanın 30 dakikası Adana Spor'u geçti. Farkında evet, mısın? evet, evet. Ben çok konuşuyorum zaten Adana Spor'u. O yüzden üstü de kapalı konuşuyorum hep zaten. Hani hocam bu teşekkür... Hatay Sporlu Bupezza. Bu, var ya hani. Bupezza evet. 12. Nasıl topluyor hocam? Hocam bana böyle e, azıcık kulak delik ya. Ben bir Fenerbahçe duydum ama sezon sonu için duydum mesela. Ya ama geçen senenin gol diye. geçen senenin gol kralı kimdi süperlikte? Say. Papissi ise. nerede şu evet. Nerede? Eski şu an hangi takım, takımda? Fenerbahçede. Fenerbahçede. Oynuyor evet, mu? Kafa gitti benim. Beyin gitti. <gülüyor> Oynuyor mu? Oynamıyor. <gülüyor> tamam. Oynamıyor. Ama hocam bu da 24 yaşında yani. Bak, e, şu var. Ben e, bizim dönemimizde de çok oyuncular geldi gitti büyük takımlara. Ee, çoğu Anadolu'daki takımdaki gösterdiği başarıyı gösteremeden geri döndüler. Çok özür dileyerek isimlerini söyleyeceğim, ne olur yanlış anlamasınlar yani mesela Serkan Aykut gol kralı geldi, olmadı Hı. Galatasaray'da. Ee, bizim Antalya'da fazla vardı, Beşiktaş'a geldi, olmadı. Sinan Kaloğlu geldi, Yiğit Gök olan geldi. Değil mi? Benim kimler yani geldi, kimler geçti hocam. Bizim Adana Spor'dan Necati gitti ama Necati çok yönlü bir oyuncuydu yani arkası dönük de oynayabiliyordu ama bu bir de sahiptiklerim hepsi büyük alın oyuncusu. Serkan Aytukan şöyle bir handikabı vardı ve çok iyi bir takımdaki oyuncu grubun içine gitti yani daha sayı daha şey oyuncular olduğu için. Okan Yılmaz oynadı. demişler hocam mesela Okan Yılmaz gol kralı oldu. oldu. Ondan sonra. Avrupa'ya gidemedi, transfer son dakika olmadı. Yani olur. o yüzden hani bin tutmadı yani işte tutan oyuncular. İşte Necati o dönemde gitti tuttu Necati Ateş. E şimdi o dönemde bakalım böyle hani çok da büyük şaşavlarla gidip de e, geri dönenler de oldu. Yani şimdi Anadolu takımında göstermiş olduğunuz performans ve oyun mantalitesi ve anlayışıyla büyük takımdaki oyun mantalitesi aynı değil. Şimdi siz büyük takıma gittiğinizde maçı oynarsınız 30 metrede Anadolu takımında oynarken Santrofor'la Stobel'in arasında olur 70 metre. Evet. Yani bu bloklar arası kopukluklar başlar ve Büyük alan bulursunuz. Şimdi diyorum ki ben de geçen senenin gol kralı Piscisi niye bu verimli olamıyor? Geçen sene Sörlot oldu hocam gol kralı. Düzeltelim onu. Ee, tamam. Bak o da gitti Avrupa'ya olmadı. Evet, kaç, yani... kaç, arada kaç fark var? Hocam yani? Ergin Kereç niye bekleneni veremiyor diye bir soru var Ardana'sı. Ergin Kereç mutlu değil. Ergin Kereç benim takım arkadaşım. Ben alttan şeyleri görmüyorum. Biraz mesajlara bakalım. Sen ben size söyleyeyim hocam. Ha, Ergin Kereç orada mutlu değil. Ben net biliyorum yani. Net ben zaten Ergin benim takım arkadaşım. Çalışma, hem takım arkadaşım hem çalışması şeyimde olduğunda. O yüzden Ergin orada mutlu değil. Ergin mutlu olmadığı yerde de e, verimli olamaz zaten yani. Bunun mutsuzluğu e, neye istinadendir? Onu zaten az çok bugün oyundan çıkarken herkes görmüştür yani. Hocam bu fezle Fener'le anılıyor dedim ya. Bir tek sizde benim adım anılmıyormuş Fenerbahçe'yle. Herkesin adı anılıyor. <gülüyor> Biz genişken Cank e oynasaydık. Cankin şov yapıyordu. Sonrası post diyorlar mesela. Ha, söyleyin hocam. Ya biz zaten şimdi, şimdi oynasaydık biz de, de bir yerlere alırlardı ya. Ha? Anılırız ya. Anılırız da gider bizim için şimdi. Ya. Ya, hocam şimdi basına da malzeme lazım. Şimdi bu peca Fenerbahçe yolunda mı? tamam. Çok iyi reytingi var şey için. Yani gazeteler için. Zaten gazete okunmuyor artık. internet tıklanıyor da. O da başka <gülüyor> konu. Kulüp varsın yalanlasın hocam. Orada aldıkları şeye bakıyorlar, traje bakıyorlar. Yıllardır da öyle spor gazetelerin yaptığı bu değil mi yani? Şimdi, şeyler. Şevşenk bu kaç kere geldi hocam? Gündemde, gündemde, gündem. Ne oldu? Milan'da uçuyordu, Chelsea'de hiçbir şey olmadı. Şimdi gündemde olduğu için söylüyorum, şimdi Mesut Özil evet. aldınız Fenerbahçe'ye. Şimdi santrofonuz Kamil Adem'in mi o arkadaşımız? Ona pas verse geri alabilir mi sence pası? Şimdi o zaman ona derler ki Mesut çok kötü ya, bunu niye aldılar derler. <gülüyor> Şimdi Mesut alırken de, kime pas vereceği oyuncuyu da tercih etmek gerekiyor. Mesut'un kime gol attıracağı daha önemli yani. <gülüyor> Bu çünkü yani. Ama şeyi paylaşıyor hocam, Arsenal formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir gol attı ya, herkes çalındı hep kareciye geçip boş kare attı ya. O, onu her futbolcu atmak istediği bir gol o. Her futbolcunun böyle bir gole şeyi vardır yani. Bunu idmanda bile atsanız çok mutlu eder sizi zaten yani. Kalitesini evet. asla zaten bizim tartışma gibi bir durum yok da. Ben diyorum ki şimdi bu Mesut Ezil bu tüpü alıp hani Mesut Özil tarzındaki oyuncular daha çok pivot santroforla verip alıp oynayıp daha çok öyle oynatmayı severler. İşte Emre Belözoğlu tarzında. Emre Belözoğlu da mesela Burak Yılmaz'la çok oynamayı tercih etmemiştir. Niye? Çünkü Burak hep, Burak hep önüne ister. Ama bir piyot santroforla Emre daha kolay oynayabilir yani. Daha çok oyunda kalmayı şeyi daha çok oluyordu daha doğrusu. Şimdi mesut üzüldü öyle olacak. Mesela Alex niye Semih Şentürk'te daha çok verimli oluyordu? Çünkü Semih arkası dönük rahat oynayıp her türlü atılan topu Alex'e veriyordu zaten yani. Alex'e oradan daha kolay oynatabiliyordu. Şimdi Mesut'u alırken santroforumuza da bakmanız lazım ya. Yani. Şimdi Hocam ölü... Fenerbahçe attığınız golü hatırlıyor musunuz? Onu da unutmayın. Dümdülünüzü tam anlayın, onu da söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'ye attığım gollerin hepsini hatırlıyorum. Çünkü bir seyircisiz maçtı Kadıköy'de. Ondan önce 4-2 yendiğimiz maç var. gene ee, Kadıköy'de. Fenerbahçe attığım maçta gollerin hepsini hatırlıyorum yani. O yüzden e, biz attığımız golleri unutmuyoruz. ya Çok sayılı çok golümüz yok ya biz zaten. O yüzden hepsi da yani. <gülüyor> Sadece görüntülere ulaşmakta zorluk çekiyoruz. O zamanlar Teleon veriyordu, Sinebeş veriyordu. <gülüyor> Şimdi, şimdiki gibi bizler kız kızlıyorduk hocam. Gözleri de evet. kanaldan ya, şey e, hocam Schlotterbeck'in Türkiye'de gol kralı olup Almanya'da gol atamaması 2-2 arasındaki defans farklılığını gösteriyor. Yani oradaki defansların daha iyi olduğunu mu gösteriyor. Ya e, defanstan ziyade orada gittiği takımın oyun anlayışı da öyle bir yani. Şimdi e, hocam gittiği takım da Leipzig yani. E tamam ama yani şimdi mantıcı oyun anlayışıyla şimdi Trabzon'da her şey Sörlöt oluyordu. Şimdi orada çok yıldız var. Ya bütün takım Sörlöt'e çalışıyordu. Ya yani <gülüyor> çünkü senin elindeki emin değer oydu yani. E şimdi ama oradan... Sörlöt'un de hocam çok bireysel golü vardı ya alıp götürüp bütün defansı yarıp kol attığı maçlarda. E tamam ama... orada da götürsün aynı Sörlöt değil mi yani? Oradakiler daha mı güçlü götüremiyor mu? Hocam seyircisiz başta niye gol attıktan sonra tribünlü ziyaretli yaptınız diyorsunuz? O nasıl oldu? Biz onu e, planladık. E, çok da keyif aldık biz aslında. Tunçay'ın e, yok muydu hocam öyle bir gol sevincinde? Yok. E, Allah eee Ganiden gani rahmet eylesin, toprağı bol olsun, mekanında cennet olsun. Bir takım arkadaşımız vardı bizim Gökmen Yıldırın. Biz Elazığ'da kalp idman sırasında kaybettik. Ki Gökmen'i şeydi. Biz maça çıkmadan Başım, önce masaj masasında yatıyoruz Gökmen'le beraber maça çıkacağız. Seyircisiz maç. O arada da biliyorsun o zamanki moda şey yap. Yani herkes bir sus işareti yapıyor falan. Ondan sonra dedim ki ya Gökmen gol atınca sus işareti yapalım. Çok dedim şey olur dedim yani. yani çok esprili olur düşünün. Seyirci yok zaten. Zaten Türkiye'deki ilk seyircisiz maç o. Hani e, biz bunu planladık. Bunu planlarken de ben bunu kendi içimden kendime söylemedim işte Ahmet'e söyledim. Orada oyuncu arkadaşlarımız vardı. Yardımcı hocamız vardı Ümit Metin Yıldız vardı. konuyu biliyor. Artık tam bir maça çıkacağız pozisyondayız zaten yani. o Onun üzerine gelişti zaten böyle bir şey yani. Hani yoksa biz e, alışılmış gelmiş bir şey yok ama e, bizden böyle ama bir espri bekliyor. Ama çekti o işareti diyorsunuz. Ya biz böyle bir espri beklemiyorlardı bizden de o yüzden böyle oldu zaten yani. Şimdi bu espri, espri sizin ne, bir olayı nasıl yaptınız mı? Nasıl anlattınız mı önemli yoksa ne kadar anladığımı önemli oluyor yani. Bizim memleketler herkesin bunu, ne aldı, ne anladı. Ben bunu planlayarak yaptım. Ben bunu seyircisiz maçta evet. Bu da bak hala konuşuluyor. Yapmaz oydur konuşulmayacak. <gülüyor> maç olsaydı kimse konuşmayacaktı bunu. <gülüyor> <gülüyor> hocam Alex mi, Haciye mi kadar gitti sorular vallahi. Aşağıda. oralara ben karışamam? o kadar? Ben de, ben de, de yani de. artık soruların geldiği noktayı söylüyorum size ha, hocam. Olur. Ben e, Ronaldo tarzındaki oyuncuları seviyorum mesela. Alıp götüren. Yani hani o oyun futbolun gücüyle oynuyor, öbüründeki zaten şey değil yani o yüzden ben seviyorum o tür oyuncuları. Ronaldo'nun o kadar zıplaması normal mi mesela? Çalışarak yapılabilecek şeyler bunlar değil mi? E, tabii ki şimdi sı sıçramanın bir Adele grubu önemli, sırt karsların önemli, bel karsların önemli. Hani bunun Doğru çalışma önemli. Allah vergisi bir şey değil bu yani anne hani Bunu çalışarak yapıyorsun bunu yani. Hocam ya çı çıkıyor, eliyle zıplıyor. Elleri de geçiyor ya adam. O, ya ellerimiz, elle mi geçmez normalde de ya orada şimdi şimdi birisi geçiyor koşarak geliyor, bak şöyle birisi koşarak geliyor... ...birisi olduğu yerden sıçramaya çalışıyor. Yani adımlama ve şey o farklı ama... Evet, ilk yani kaleciyle Ronaldo yan yana aynı anda aynı pozisyonda sıçrasınlar, elleri saymıyorsak Ronaldo gene herkesten yukarı sıçrar ya. Yani. Şimdi varaybolcuların işte sıçraması hocam, da Ama hocam, kaleci eliyle geliyor, Ronaldo kafayla geliyor, Ronaldo vuruyor işte, onu anlatmaya çalışıyorum. Ya o timing hatası oluyor, çok da şey olmuyor. Yani. O yüzden şeyi hatırla, Belçika maçında attığımız golü hatırla, Avrupa Şampiyonası 96'da. Şeyin, ee, Hakan'ın... Sonra... Üzere... Yok, şey Alpay Özalan'ın uzun durusu... Virüsü... Sonra işte neyse, golü atanı söyleme. Şimdi o kalecinin üstünden, üstünden çıkıp öyle bir şey olabilir mi? Şimdi o kuş gelip o durarak geldiği için adımlamada da şey yapıyorsun yani yoksa evet Ronald'a çok sıçrıyor kesinlikle kabul evet. ama şimdi aynı boyda olup hani benim hem ben sıçreceğim hem kol boyun var yani mümkün değil. O iyi sıçrıyor kesinlikle kabul ediyorum iyi bir timing yapıyor ve koşarak geldiği için daha fazlasını sıçrama şansı olur. Yoksa yani bu bir kere fiziksel fiziksel olarak doğru olmadı. Yani. Hiç kaliteli sıçramaması lazım. Bugün futbol oynasan piyasa değerim 5 milyon euroymuş hocam. Senin. Olsun. Biz, Hatta öyle yorumlar geliyor. Vardı bizim de kendimize göre bir klas. Klasınız. Ben hep söylüyorum, hani bu zaten herkes söylüyordur ama e, klas ve kalite kalır. Form geçicidir. Evet, ama klasınız ve kaliteniz her zaman kalır. Ama form tabii ki geçicidir. Bu Kolay kolay tutamazsınız formu. Ama klas ve kalite her zaman kalırlar. Hocam yine tekrarlıyorum. Yine tekrarlıyorum. Sizi şöyle bir takımın başında görmek istiyoruz artık. Ee, i̇nşallah böyle bir takımın başında çalışırsınız. Biz de tribüne işte fazla pandemi biter de tribünde maçı seyretmeye geliriz hocam. İnşallah. Ee, nasip etmek tamam. bu işler biliyorsun. Hocam cuma akşamı da süperlik maçlarını yorumlarız olur değil mi? Uygunsunuz değil mi? Uygunum uygunum. Tamam. Cuma akşamı görüşürüz hocam. Normalde tamam. 20 21'ne sözleşmiştik de işte görüyorsunuz yani. <gülüyor> Sen bizi bulunan istediğin gibi çok. bir program alıyorsun. Hocam güzel program oluyor ama keyifli oluyor. Sen şimdi gene bak yorumlar gelirse şey yapalım. İnsanları da sıkmıyor. Hocam sık sık kapattıramıyorlar yani. ki. Ben size bir saatten az sürecek dedim. 65 dakika <gülüyor> oldu yani. <gülüyor> Adana mi? Sporlar Sen, bir rahat bırakmıyorlar. Biz tabii ki e, spor camiası bizi Adana Sporlar lasım olarak tanıdı ama biz o camiaya hizmet ettik. Öyle de çok iyi hizmet ettik. Bunun da karşılığını ismimizde aldık. Ama verdiklerimiz de var yani. Biz şimdi artık o takımda özdeşleşmemiz gayet doğaldır. Bu da tamamen bizim oraya yaptığımız hizmetlerden dolayıdır. Bizi insanların sevmesi bizim sahada bu formayı gücümüzün yettiğince terletmesinden dolayıdır. Yoksa biz bu insanların bizi sevmesi için bunları ne paramız yeter, ne gücümüz yeter ne bir şeyimiz yeter yani biz sahada çıktık işimizi yaptık onlar bizi sevdi biz koştuk onlar sevdi biz koştuk onlar sevdi bizi biz bunun üzerine daha başka bir şey geçemeyiz yapamayız da zaten hocam ama, çalıştığım en kötü hoca lövdü dediniz mi dedim ama hala söylüyorum benim o dönemde ya löv, löv benim dönemde ne kazanmıştı ya geçen bir tane twitter'da yazıyor futbolcusun işkemmeden sallıyorsun diyor e işkemmeden sallıyor mu sen bilmediğin yerden sallıyorsun ben bana sorulan soru bu Çalıştığınız en kötü hoca kim? En iyi hoca kim? Ben, de dedim, ki, ben de dedim ki evet. ya, çalıştığım o dönemdeki en kötü hoca LÖV bunu o zamanki dönemin e, grup başkanı da açıkladı. Biz LÖV'e getirmekle hata yaptık dedi. Bizden sonra gitti Avrupa'da Avrupa şampiyonası oldu. Dünya şampiyonası. Bu beni iyilendirmez ki. Ben bunu ne zaman söylemişim? 2000 yılında söylemişim. E beni düştüğüm düştüm düştüm ben LÖV'le düştüm. İkinci üç 3 maçı hiç puan alamadık. Biz düştük zaten yani. E şimdi bu hoca kötü hoca bana göre. Benden sonra kendini geliştirmiştir. başarılar almıştır. Bana demediler ki şu zamanki mevcut hocaların içinde en iyisi kim en kötüsü kim demediler ki. Çalıştığın en iyi hoca kim en kötü hoca kim dediler. Şimdi ben Hikmet Karaman'la çıkış yakalamışım. Adana Spor çıkış yakalamış. E benim için en iyi hoca oydu. Bana bir şeyler katmış. E şimdi bana hiçbir şey katmayan bir löv var. E ben şimdi ne yapayım? Löve, Löv'ün, Lövün nesini ne öveyim yani? Çünkü övülecek bir durum yok ki. Benim en iyi oynadığım dönemler Hikmet Hoca ile çalıştığım dönemlerdi yani. Şimdi ben bunu nasıl inkar edeyim ki? Bana de sordukları soru bak. Soru şu. O zamanki soru zamanda, sorduklarında daha Löv'ün Dünya Kupası, Mümay kupası hiçbir şey yoktu yani. En iyi, en, en, iyi, yani en çok çalışan, en iyi memnun olduğunuz şey yaptınız hoca kim en kötü hoca kimdi yani soru buydu biz de o dönemininde söyledik yani hala da söylerim dönemin başkanı da kulüp başkanı sayın Çağdaş Ergin de aynı şeyi söyledi getirmekle hata yaptık dedi yani bu kadar. Yani Bunda hocam gücü mesela Fuat Çağpa Ankara Gücüsü kimse, kimse lojman avukatlığını yapmasın yani bir gerek yok ya birinin avukatlığını yapacak ya o insan olarak benim avukatlığımı yapsın. Yani. Bizim e, halkımızda bakıyor Hikmet Karaban bir tarafta da kıyas yapıyor normal hocam, geç, olarak sizin geç, açıklama geçen biraz programda hocanın programına. Hoca programa çıkmıştı. Salim Manav soruyu sordu. Altından da bu soruyu sordular. Evet. E şimdi hoca da dedi ki evet dedi. E, çünkü geldiğinde başarılı vardı. Hoca bize başarılı kıldı. Bize de bir şeyler kıldı. Şey yaptı. Ben de çalıştığım zaman da oyunculara söylüyorum. Ben sizin zamansal performansınızı arttırırım ama sınırsız performansınızı arttıramam ki. Ama zamansal performansınız artar. Ama sınırlı. Daha bunun üstüne büyütemem ben sizin sınırınızı geçemem diyorum zaten yani. O yüzden hani evet benim o dönem için bana sorulduğunda benim için en kötü hocam lör. Ha benden sonra geliştirmiştir şu olmuştur, bu olmuştur. O zaman bir şey diyemem yani. Bu ülkede ne hocadan arkalarına teneke çalıp gönderdiler. John Ben Benjamin Toshack şey Beşiktaş'tan kovalarak gitti, Almanya'da yani, şampiyonluklar yaşadı. Şimdi o dönemin Beşiktaş'ta oyuncusuna sorsanız en en kötü çalıştığı hocu unutacaktır yani. Çünkü başarılık yani, var ortada. Az önce de söyleyecektim hocam. Fuat Tepa Ankara Gücü 8 maç 2 puan ama Kasımpaşa'da geçen sezon yaptığı ortada bugün aldığı galibiyet ortada. Bitti. Ya biz o, o dönemi herkes kendi dönemini değerlendirir yani. Bu başka bir şey yok. Teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bir yayın. Rica ederiz. Ee, her zaman sıkıntı En kısa zamanda görüşmek üzere hocam. İyi akşamlar. İnşallah.